Motorinin litre fiyatına 1,05 lira zam geldi, zamın ardından benzin ortalama 23,30, motorinin litresi ise 23 lirayı aştı. Türk lirası aşırı değer kaybederek devaluasyona doğru hızla ilerliyor, Türk lirası açısından olumsuz haber ve kararlar peş peşe gelmeye devam ediyor, kazanç elde edemeyen vatandaşlar kur korumalı mevduatlardan çıkış yaparak dolar alıyorlar. Çünkü çok büyük devaluasyon olacağını artık herkes biliyor. Rusya ve Çin yeni anlaşma yaptı, alınan kararın ne gibi etkileri olacak kısaca bakalım. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, bankalara ruble karşılığı Yuan temin etmek için 19 Ocak itibarıyla yeni bir swap enstrümanının devreye alacağı duyuruldu. Rusya ile Çin arasındaki ticaretin artan bir şekilde, ulusal para birimleriyle yapıldığına işaret edilen açıklamada, yuan ile ruble arasındaki swap dönüşümlerinin de mali piyasalarda giderek önem kazandığı belirtildi. Ülkede bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette, başta yuan ve altın olmak üzere, dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor. Ulusal Refah Fonu'nda Yuan'ın azami pay sınırını %30'dan %60'a, altının azami pay sınırını ise 15 gün önce %20'den %40'a yükseltmişti. Altının %40'a yükseltilmesi, Rusya'da altın stokunun artmasına neden olmuş ve geçtiğimiz günlerde altının 1900 dolar üzerine çıkmasını sağlamıştı. Rusya'nın tekrardan Mart ayında, yüklü miktarda altın stoklarını arttıracağı İngiliz ve Amerikan gazetelerinde manşet olarak verilmiş ve on altın fiyatlarının bu nedenle Mart, Nisan aylarında yükseleceğini hem Amerikalı hem de İngiliz analistleri gündeme getirmişti. Döviz kurlarında ise, sıkıntılar baş gösterdi, bazı dövizciler ve bankalarda dolar bulunamıyor, dostlarım, TL'de beklemeyin dolar alın. Türkiye 2022 yılında 254.2 milyar dolarlık rekor ihracata imza atmasına rağmen 364.4 milyar dolara ulaşan ithalat nedeniyle de dış ticaret açığı 110 milyar doları aştı. Enflasyon ve dolar arasındaki makasın açık olması da ihracatçıların uluslararası rekabette sorun yaşamasına neden oluyor. Ülkemizde Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'den bu yana ne zaman yüksek büyüme olduğu söylense aşırı geriye gitme görülüyor ve bu hastalıklı durum daha da ağır bir duruma doğru yol alıyor. Cari açık ile büyüme ilişkisine bakıldığında Türkiye'de yıllar itibariyle ters bir korelasyon olduğu gözlemlenebilir. Bu tersine ilişki yakın tarihte pandemiden çıkış sürecinde 2021 yılında kırılma olarak gösterilse de pandemiden çıkış döneminde Türkiye hem baz etkisiyle küçülme kaydederken hem de darphanede basılan karşılıksız paralara rağmen cari açıda da çok fazla verdi. 1994 ve 2001'in ardından en büyük devalüasyonun olmasına çok az kaldı. Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı, Francis Villaroy, Davos'ta 50 bas puanlık artışların süreceğini söyledi, faiz artışı, döviz kurlarını yükseltir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağı politikaya ilişkin gerçekleşen ankette enflasyonla olan mücadelenin, 6 ay içinde sonlandırılabileceği, faiz artışları sonlandırılıp Temmuz gibi de faiz indirimlerine başlayabileceği bekleniyor. Fed'in agresif olacağına ilişkin beklentilerin yumuşaması, Avrupa cephesinde enerji fiyatlarının düşmesi, dolar endeksinde zayıflamayı, risk iştahında toparlanmayı destekleyen başlık olarak öne çıkıyor. Değerli dostlarım, döviz kurlarında düşüşler olacağına dair bir veri bulunmuyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.